Bugün 3 Mayıs 2022 Salı. Mars günündeyiz. İkizler burcundaki Ay güne değişken ve sosyal enerjiler veriyor. Günlük planlarımızla ilgili gözden geçirmeler yapabilir, bizim için gerekli olan bilgileri toplayabiliriz. Keyif için ve sosyal amaçlı gezi ve seyahatler gündeme gelebilir. Yakın çevremizle haber trafiği artarken bazı önemli ziyaretler ve görüşmeler için de zaman ayırabiliriz. Öyle saatlerinde sevdiğimiz kişilerle keyifli sohbetler yapmamız mümkün. Kişisel becerilerimiz ve el becerilerimizi kullanabileceğimiz hobilerimize de zaman ayırabiliriz. Koç burcundaki Venüs ile ikizler burcundaki Merkür arasında oluşacak destekleyici açı, zihinsel enerjimizi ve iletişim becerilerimizi gün boyu yüksek tutabilir. İlişkilerimizde entelektüel paylaşımlar ve fikir alışverişleri daha çok öne çıkabilir. İkizler burcundaki ay öğleden sonraki saatlerde balık burcundaki Mars'ta dik açı yapacak. Fiziksel enerjimizin artacağı bu saatlerde duygularımızı kontrol etmemiz zorlaşabilir. Dürtüsel ve tepkisel davranabiliriz. Kaza ve sakarlıklara, ilişkilerde tartışmaları açık olabileceğimiz akşam saatlerinde daha sakin ve temkinli hareket etmekte fayda var. Siz de şimdi kanalımıza abone olun, yorumlar bölümüne sorularınızı yazın, sürprizlerimizden haberdar olun.